Efendim hoş geldiniz Uçan Kuş TV'ye haftanın son günü günün olayında ben tay yarışık saçan ve her cuma olduğu gibi bu cumada bizle Profesör Doktor Ekrem Çulfa günü ve gündemi değerlendireceğiz günümüzü ağırlıklı ve bilgilendirme amaçlı biliyorsunuz pazar günü seçimler var hem seçimlerle ilgili bugün yüksek seçim kurulunun bir yasaklar listesi var hem onu aktaracağız size hem de tabi magazin manşetlerimiz var hocamla beraber değerlendireceğiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Kilo veriyorsun bu arada ya farkındayım. Yemek tabii. Sağlıklı Akşam yedenden sonra bir şey yemiyorum. Başka yolu yok. Gün içinde? Gün içinde yiyorum, sağlam. Kaç Gün içinde İki sağlam. <gülüyor> sağlam <gülüyor> Gün içinde <gülüyor> sağlam. Ama akşamları yedenden sonra yemiyoruz. Evet. Akşam önemli ama söylediğin önemli. saat dilimi evet. evet. Yani metabolizma biraz daha Kesinlikle. yavaşlıyor. Mutlu ve güzel insan. Seyircilerim öyle söylüyorlar senin için. Oh on numara beş yıldır. <gülüyor> <önce. gülüyor> ne güzel. Efendim Ekim Hocayla da konuşacağız. 31 Mart Pazar günü Mahalli idareler Genel Seçimleri yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu bugün oy verme saatleri, oy verme düzeni ve genel günle ilgili bilgilendirme yaptı. Biz de program içinden bildirelim çünkü Pazar günü saat 18 itibariyle Uçan Kuş TV ekranlarında hem seçim değerlendirmeli hem sıcağı sıcağına gelen sonuçları anlatacağımız seçim özel programımız da olacak. Ol ee, verme saati sabah 07 ile 16 arasında ama bu nereler için? Adıyaman, Ağrı, Artfin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ilçeleri için 07 ile 16 arasında oy kullanacak bu iller. Saat 8 ile yani sabah 08'de 17 arasında da biraz önce saymış olduğum illerin dışındaki kalan bütün illerde oy kullanma işlemi başlayacak. Biraz önce adlarını saydığım illerde 16'da diğer illerde de saat 17'de oy verme işlemi bitecek. Şimdi ne yapacaksınız önemli olan şu. Seçmen kayıt şeyleriniz gelmiştir, kağıtlarınız gelmiştir ama şu ana kadar elinize ulaşmamış seçmen kaydınız var ise e, nerede oy kullanacağınıza ilişkin e-devlet üzerinden e, kayıtlı olduğunuz adresten nerede oy kullanacağınız belirli. Orada hangi sandıkla oy kullanacağınızı bulacaksınız. Aynı zamanda seçmen.ysk.gov.tr adresinden de seçmen sorgulama bölümünden veya cep telefonlarınıza bunun yazılımını indirerek mobil olarak sorgulayabiliyorsunuz sandığınız yerini nerede oy kullanacağınıza dair. En önemli şey üzerinde TC kimlik numaranızın da yazılı olduğu bir kimlik kartınızı yanınıza bulundurmanız. Bu kimlik kartındaki kastım şu nüfus cüzdanınız ya yeni çipli kartınız ya da hala kullanmakta olduğunuz nüfus kağıdınızı mutlaka Yanınızda bulundurun, e, mesleki kimlik kartı olarak da avukat, noter ve askeri kimlik kartı kimliğinizi tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinizi, birini yanınızda bulunduracaksınız. E, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organlarına mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları da bu seçim için geçerli Olacak. E, oy kullanırken çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Geçmiş yıllarda en çok düştüğünüz şey. Şimdi e, yaptırımı ve cezası var. Oy pusularınızı almadan önce üzerinizde bir cep telefonu varsa e, geçici olarak teslim edeceksiniz ve oy kullanacağınız kabine öyle gireceksiniz. Çektiğiniz oy, kullandığınız oy pusularının resmini çekmek, daha sonradan yayınlamak ya da işte seçim bitmeden deklare etmek Suç hesaplarınızdan tespit edilirseniz cezalandırılacaksınız maddi olarak. Ee, oy verme işlemi bitene kadar seçim alanlarında cep telefonuyla görüntü almak ve alınan resimleri paylaşmak yasak. Ee, bir başka cihazla götüremiyorsunuz yanınızda. Son olarak da engelli seçmenler için görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar için o seçim çerçevesi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecekler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabiline giremeyecekler. Oy kullanma sırasında yardım Edemeyecekler. Bunlar çok önemli. Özellikle şu cep telefonu konusuna lütfen özen gösterin. Çünkü sandık başındaki görevli polis memurları bu konuda e, gerekeni yaparlarsa üzülürsünüz. E, bunlar pazar günü yapılacak olan seçimlerde en dikkat etmeniz gereken şeyler. Hocam bir de en dikkat edilmesi gereken şey bu seçimin e, sıkıntılı bölümü muhtarlık seçimleri. Bunlar tabii şimdi kendi mahallelerinde e, Hatırsayılar insanlar oranın e, ileri, özürü, gelenleri, ileri gelenleri ve rakipleri de öyle. öyle. Yani kısa makbaba konu komşu işte mahalleden esnaf falan. E, en çok şimdi senle yayına girmeden önce bugün bakıyorum ne olmuş Tabii. diye e, en çok problem çıkan seçimler muhtarlık seçimleri. Kesinlikle. Sıkıntılar yaşamış insanlar Doğru. oralarda semtlerde. Bu birazcık da çek şey, e, sanıyorum kanlarına dokunuyor kaybedince. Evet. Ama bu bir seçim. Yani biri kazanacak bir yarış bu. Bir kişi kazanacak bunu. Bu da diğerlerinin güvensiz ya da işte bu işi beceremeyeceği anlamında değil. Sonuçta insanlar başta kendi mahalleleri olmak üzere kendilerini yönetecek yöneticilere oy kullanacaklar. E, tabii ki bir ne tavsiye de... edersin? Şimdi özellikle bunu bir e, yani hayatın sonu e, bir daha seçilemeyecek veya insanlar tarafından bir haksızlığa uğradığını düşünmek. Bunlar son derece yanlış. Çünkü zaten o muhtarlığa aday olmak için ona karar vermek de bir başarı. Sonra hükümet veya devlet tarafından o şartları sağlıyor olmak da bir başarı. Yani o seçimlere katılmak da ayrı bir onur, gurur meselesi. Yani bu şanla, şerefle, demek ki alnına kendine güveniyorsun topluma birçok şeyler katabileceğini düşünüyorsun ey muhtar kardeşim gerçekten yani bunca başarın varken belki onu taşlandırmak istiyorsun ama bu öyle bir tatlı yarış ki o diyor ben daha vatana ben daha millete faydalı olurum sen diyorsun benim şöyle projelerim var böyle projelerim var e seçim kampanyaları süresince yarış devam etti ama Halkın gönlünde de aslan e, yatan aslan başka biri olabilir. Veya hanımefendi olabilir. Şimdi biliyorsunuz hanımefendiler de kolları sıvadılar ve ben de muhtar adayım diye girdiler. Ben çok mutlu oluyorum. Görüyorum kendimi. Ben son derece semtede. Türk e, kadının benim e, semtimde de 3 tane aday var bayan. Hatta bir tanesini tebrik ediyorum. Üzer ve azalar da bayan. Valla evet. tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız. Çünkü kadın olduğu yerde Temizlik var, titizlik var, düzen var, bel bereket var. Elbette erkekler olmasın demiyorum. Olsun ama birbirimize yer açalım. Sonuçta kadın erkek paydası altında değil, insanlık ortak paydası, vatandaş ortak paydası içinde buluşuruz. İyi olan kazanır, hayırlı olsun demek lazım. Ee, yani seçimde yeneni tebrik etmek büyük bir erdemdir. Yoksa silahı çekmek, geçen yıllarda olduğu gibi kan dökmek, bunu bir gurur kibir meselesi yapmak. Yenen de şunu yapmamalı, yenilenlerin kişiliğine saldırmamalı. İşte onların soyunu kurtacağım, onları buradan sürdüreceğim, dünyayı dar edeceğim. Sen kimin verdiği yetkiyle dünyayı diğer yenilen veya seçilmeyen, Adaylara veya vatandaşları tehdit edebilirsin ki, senin patronun millettir. Milletin verdiği yetkiyle, milletin verdiği maaşla, ödediği vergiyle bizi efendice yönetirsin. Yoksa bir sonraki seçimde kazanım da defterini durmesini milletimiz bilecektir. O yüzden kazanan kaybeden yoktur. Yeter ki milletimiz kazansın dostluk, kardeşlik kazansın. Bir defa yenildim diye ruh sağlığını, beden sağlığını bozmaya veya diğer kişiyi katletmeye, hatta kan akıtmaya hiç hakkımız yoktur. Herkes gösterdi e, hünerini, seçilen seçildi. Bir sonraki seçim göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu arada sen fizibilitemi yapacaksın, çalışmamı yapacaksın, ekibini mi toparlayacaksın. Efendice ama efendice, mutlaka efendice mu, e, muhalefette mi kalacaksın? Göster kendini. Kazansan da yol açık, kaybetsen de yol açık. Hocam güzel şeyler söyledi. Ben yine seçimle ilgili bilgiler vermeye devam edeyim size. Yarın akşam saat 24 itibariyle içkili, restoran, lokal ve eğlence yerleri kapalılar. Bir ertesi geceye kadar zaten bildirilecek. Bu arada pazar gününe rastlayan bütün düğünler saat 20 sonrasına atıldığı. O yüzden de gündüzüyle toplu ve kapalı alanlarda eğlence ya da buna benzer işte şeyler, cemiyet toplantıları falan gerçekleşemeyecek. Şimdi bu seçimlerde neler olacak? Bu seçimlerde büyük şehirlerde yani şehir, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkan adayı, belediye başkanı, belediye meclis üyeli, muhtar ve ihtiyar heyeti seçeceğiz. Büyük şehir olmayan illerde ee, il genel meclis üyesi belediye başkanı belediye meclis üyeli muhtar ve ihtiyar heyeti seçeceğiz köylerde de il genel meclis ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçeceğiz yine söylüyorum ne olur e, mutlaka üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu bir kimlikle gideceksiniz aksi takdirde ağzınızla kuş tutsanız Oy kullanamayacaksınız. Onun için e, Yüksek Seçim Kurulu'nun net talimatları var bu konuda e, ve sandık başında da bunlar uygulanacak. Oraya gidip zaten sabahtan akşama kadar gelecek olan insanlara e, bunları tek tek anlatacak olan insanları zora koymayın. Kendinizi de zora koymayın. Bir de ya sabah erkenden gidelim şunu da kullanalım günden kazanalım diyerek e, böyle belli bir saatte yığılmayın oralara. Hem sizin için hem çalışacağı şey için. E, oradaki e, görevliler için tamam. gün içinde buna uygun saatler var acele etmeden e, birlik ve beraberlik, beraberlik içinde için. pazar gününü atlatacağız inşallah. Bir, inşallah. Bir kez daha hatırlatıyorum pazar günü saat 18 itibariyle de Uçan Kuş TV ekranlarında başlayacak olan seçim özel programıyla bütün gece boyunca sandık sandık il, ilçe ne var ise tamamının gelen sonuçlarını sıcağı sıcağına e, sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Bu ekranlardan inşallah memleket için hayırlısı olur. Kime güveniyorsanız sizi kimin idare etmesini istiyorsanız bulunduğunuz evet. bölgede. Çünkü siyasetin en önemli şeyidir bu. İlçe belediyeleri ve il belediyeleri yani büyükşehir belediyeleri. Muhtarlıklar da öyle. Yani aslında siyaset muhtarlıklardan başlar. Hep bu şeyimiz vardır ya hocam, ama kim uğraşacak bununla? Tabii. Aslında öyle değil bu öyle iş. Değil. Yani sorumluluk alacaksanız gideceksiniz bir muhtarlık heyetinde bulunarak mahallenizi güler, güzelleştirmekle başlayacaksınız. Tabii. Ya da işte belediye, il meclislerine gireceksiniz. Orada bu mücadeleyi vereceksiniz. Tabii. Neden? Çünkü önemli olan yaşadığımız yerleri daha güzel kılabilmek için. Tabii ki. Nasıl ki toplumun yapı taşı aile ise yani muhtarlıklar da ...ilçelerin e, yapı taşıdır, kasabaların yapı taşıdır. İlçeler de illerin yapı taşlarıdır. O yüzden bu mozaiği iyi örmemiz lazım muhalefetiyle iktidarıyla hep beraber kazananıyla kaz kaybedeniyle bu 4 yıllık süreci iyi takip etmek lazım. Verilen vaatleri yerine getirip getirmediğini seçilen belediye başkanlarının takip etmek lazım. Takipçisi olmak lazım. Bu en doğal hakkımız. O yüzden kaybedenlere de birçok görev düşüyor. Onlarda muhalefeti kazanıyorlar. Evet. Muhalif olmayı veya yapıcı muhalefet demek istiyorum, yıkıcı muhalefet değil. Yapıcı muhalefet olmayı hak kazanıyorlar. Yani birisi icraatı yürüten, biri de denetleyen oluyor. O yüzden hangi parti olduğuna bakmadan e, özellikle mali seçimlerde e, projesi iyi olanın, faydalı olanın, belli geçmişi olanın, belli icraatları olanın yani... Bu seçimlerde bence partiye değil adaya vermek lazım oyu. Çünkü benim kanaatim bu şekilde e, muhtarlıklardan, ilçelerden ve illerden başlayarak bir kurtuluş hareketi başlatmamız lazım. Bu da ekonomik kurtuluş olur, icraat olur, proje olur, psikososyal gelişim olur, toplumun barışması olur, tekrar kenetlenmesi olur, teknolojik dona donanımlarla donatılma olur külliyen bir seferberlik bekliyorum ben. Ben sadece şu şeye takayım hocam ya. Mahalle muhtarlıklarındaki heyetlere ihtiyar heyeti. Kötü bir isim yani. İhtiyar evet. heyeti. Niye? Genç yani bekliyorum. niye ihtiyar heyeti? Hani Her şeyden elini ayağını çekmiş. Hani adamların toplandığı yer gibi aslında değil öyle mi? değil. Yani Mahalle dediğiniz yer yani emeklilerin yeri gibi. Ha, ya e, keşke emeklilerin Yoksa yeri olsun. Yoksa ihtiyarın başka anlamı var. Elbet. İhtiyar bizim kafamızda nedir? Ya ihtiyar dediğimiz adam hakikaten yaş olarak da çok böyle üst seviyede Tabii. hani artık yani dünya işleriyle de işini tamamlamış adamlar. Halbuki muhtarlıklar ciddi efor isteyen yerler. Kesinlikle. Ko az buz şey. Bir, bir dinamizm yeri. gerekiyor. Tabii, bir kere kendi bölge belediye başkanınızla ya yani siz de kendi bölgenizin aslında yani muhtar kendi mahallesinin Tabii. Belediye başkanı, başbakanı, valisi, emniyet müdürü muhtar öyle bir güçte orada. Doğru. Yani o mahallelerin muhatabı aynı zamanda siyasi erke karşı. Her anlamda hem devlete hem ilçe belediye başkanına karşı hem hükümete karşı hem millete karşı yani 4-5 misyonu var. Ama yani. işte bu ihtiyar heyeti hikayesine takım. Niye ihtiyar heyeti? Bence güncellenebilir bilgi. Bence Takılmamak lazım. Bence de güncellenebilir. Çünkü tamam. neden? Şöyle şimdiki dönemde bakıyorum mesela sokaklarda işte afişler var tabi. Onlar da güçleri yettiğince afişler yapıyorlar. Kesinlikle. Çok gençler. Ama var. çok kreatif yani, şeyler. Yapıcı e, tabiri caizse yaratıcı reklamlar yapıyorlar. E, bence onlar e, Tocuk, gençlik Hocam en hoşuma hikayetim. giden şey Buyurun. fazla kadın var bu sefer. Yaşasın. Şanslıyız bence. Yani e, kadınların yönetimlere talip olmaları eee Evde oturmaktan artık kendilerini kurtararak dışarıya çıkmaları ve görev üstlenmeye hazır olmaları güzel bir şey. Bence Çok alınlarından şey. öpüyorum. Niye diyeceksin, bayanlarımızı kutluyorum. Niye diyeceksin, onlar sanki toplumu tüketenleri gibi gözükme e, ön yargısından kurtulup toplumda söz sahibi üretenler. E biliyorsunuz yani... E, o Kurtuluş Savaşı yıllarında olsun, Çan Çanakkale'de olsun, Erzurum'da olsun, erkeklerin çok yaralı olduğu, çoğunun harbe gittiği dönemlerde Nene Hatun gibi böyle girişken cevval e kadınlarımız, e iş bize düştü deyip e nasıl ki Türkiye'nin kurtuluşuna büyük katkı sağladılarsa, bence siyaset dünyasında da, yönetim dünyasında da kadınlarımız artık ortaya çıkmışsa, e, zamanı geldi demektir. Belli söz sahibi olacaklar, yönetimlere katılacaklar. Zaten bize yapıcı telkinlerde bulunacaklar. Erkekler için bu bir kayıp değil. Tam tersine diz dize, göz göze, omuz omuza Türkiye'yi tekrar inşa etme ve birlikte yönetme fırsatı doğmuştur. Kadınların olduğu her yerde suyun akışı değişiyor. Kesiniz Amaçları bilirsiniz işte. Amaçlar erkeklerin ağırlıklı gittiği tamam. yerdir. Topbelde küfürler ederler, varlar tamam. falan. Ne zaman tribünlere kadınlar girmeye başladı, tribünde şiddet ve küfür azaldı. Azaldı. Yani kadın Çünkü bir kontrol mekanizması var bir hani, nevi. Bir de nezaketli insanlar. Hani. Yani yarısı olmasa bile tribünlerde kadın, kadın, kadın olduğu kadın olduğu yerlere müsaade etmiyor zaten onun yapmasına. Onu yakıştırmaz. Onu durdurur. Onun için siyasette de kadınların yer alıyor olması güzel. Kesinlikle büyük Güzel. bir kan davalarında olsun itiş kakışta olsun kadınlarımızın e, yapıcı bağırış çağırışları durdurucu ve önleyici ve engelleyici sen ne yapıyorsun aklın başında mı deyip her iki tarafa bir e, anne çünkü onlar çoğunluğu. Kadınların çoğunluğu anne olduğu için veya abla ya da anne adayı. Sonuçta kadın. Yani. yani bizden daha çok yaratılış itibarıyla erkeklere göre daha şefkatli, daha merhametli, daha kucaklayıcı hani hemen öfkeyle asıp kesen insanlar değiller. Erkek hemen öldüreyim, vurayım, kırayım, kan akıtayım, bıçaklıyım, iteyim, kakayım, ezeyim derdindeler. Yani bu nasıl bir benliktir? Demek ki bu, bu kişinin benliği darmadan, Sadece e, dilinde küfür, elinde silah veya bıçak ya da yumruk, e başka gücün yok mu? Durdurucu bir diplomatik bir psikolojik gücün yok mu? Bunca yıl bu bedeni, bu fiziği buraya na, nasıl getirdin? Bomboş getirmişsin. Böyle bir bizim güce ihtiyacımız yok ki. Böyle bir güce İnşallah ihtiyacımız yok. İnşallah bu pazar memleket için hayırlısı olsun diyelim. Ve artık bizim konulara geçelim. Kadın erkek meselesine geldik. Hocam da burada izah etmeye başladı. Kadın ve erkeklerin niye farklı duygu tepkileri vardır? Çünkü yaratılışları farklı. Yani biraz önce farklı. de anlattın mesela işte. Yani kadının olduğu yerde şu olmaz, kadın olunca bu olur. Kadının işte daha duygusaldır. Ya aslında sonuçta baktığımızda etten kemikten yaratılmış iki ayrı cins olsa insandan bahsediyoruz. İnsan tabii. Ama erkeğin korkunçlar. bulunduğu yerde biraz daha böyle şiddet eğilimi vardır. Tabii. Erkek biraz daha özgür ruh durumundadır. Tabii. Ama kadın ile anaçlığıyla ortaya bulması daha önemli. Neden böyle bir duygu farklılıkları gösteriyoruz? Çünkü bir çocuk yetiştirilirken baba daha çok avcı rolünde gidip ekmeğini bulacak, işte para getirecek, ekonomiye katkı sağlayacak. Eskiden özellikle büyük güç gerekiyordu. O yüzden kadın erkek yani birbirini tamamlayan iki dünya gibi. Ama bunlar öyle bir dünya ki şöyle göstereyim kalbi oluşturan veya şöyle gösterebilirim iki dünya ayrıldıklarında da yani erkek olmadığında da kadın birçok küçük misyonları erkek misyonlarını yürütüyor dışarıda da erkek var gücüyle para kazanmaya çalışıyor işte güç gerektiren binalar kuruyor işte büyük araçlar kullanıyor gibi erkeğin fiziki gücün gerektiren durumlar var aslında bir yani bileyim, aslında Doğa ona bir savaşçı ruhu veriyor. Tabii Öyle savaşçı mi? ruhu, Yaşam, mücadeleci ruhu. Diğerine de daha sevgi, şefkat, da koruyucu ruh. bir ruh veriliyor. Bunlar yaratılışları gereği böyle. Ama şöyle bir şey, enteresan kadın erkeğini seçerken aslında çoğunlukla kendini tamamlayan birini seçiyor. Kendini ha. tamamlayan birini seçiyor. Mesela birisi... Farkında olmadan mı yapıyor? Farkında onu? olmadan, gayri ihtiyarı. Yani o şekilde yöneliyor. Çünkü eksiklerini o tamamlıyor. Diyelim ki iyi bir eğitimli olabilir veya tuttuğunu koparan olabilir. Daha özgüvenli olabilir. Aslında onun gibi olmak istiyor ama olamadığı için olmak istediği kişiye aşık oluyor. Ve bu evliliklerinde çoğunlukla tamamlayıcı evlilik diyoruz. Uzun soluklu olduğunu görüyoruz. Tamamlayıcı evliliklerde. Aynı tür duygu ve düşüncelerde olanlar da bu avantajı değerlendirip sürekli kendilerini geliştirebilirlerse, bir takım arkadaşı şeklinde yine bu evlilik veya ilişkilerin uzun soluklu olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden mesela erkeklere bir tüyo vereyim. Yani kadın böyle bir kalemle ilgili konuşuyorsa hemen, Vay bunu bana aldırmaya çalışıyor, kesin bunun altından bir çapanoğlu çıkar gibi düşünmeyin. Kadın bununla ilgili konuşun 10 dakika, 20 dakika Günle, günün olayı olabilir yani onun için günün olayı kalemle ilgili konuşmadan başlar. Mahalleyle ilgili belki seçimlerle ilgili konuşur, elbiselerle ilgili konuşur. Hemen erkek kadınının bunu istediğini zanneder ve bununla ilgili... Planlar yapmaya başlayınca kadını dinlemez. Kadın bu sefer sinirlenir. Neden benim? Yani çer çöpten de bahsetse kadın için o çok önemlidir. Bir düğmeden bahsetse, bir hastalıktan bahsetse, bir komşudan bahsetse bile bir sağlam bir 10-20 dakika dinlemek lazım. O yüzden hani akşam eve geç gidenler olsun, eşinin veya sevgilisinin gönlünü almak isteyenler için aslında... Gönül almak çok ucuz ve çoğunlukla bedava. Ben size onu söyleyeyim. Kadın bundan 10 tane almışsınız kadar mutlu olur. Çünkü beni dinledi der. Gözlerime baktı der. Beni önemsedi der. İşte ama erkeğin de yani o biraz önce dedin ya o savaşçı ruhu, lider ruhu tamam. e, benim kararlarım öncelikle. Lider benim. Ha, ben, benim söylediğim benim olmalı durumu var. Tamam. Kadının söylediğini yapmak ya da kadının söylediğini dinlemek erkeğin ruhuna ters geliyor. Tabii, kadın çok uzatırsa ters gelir. Özet geçerse ters gelmez. Özet o yüzden anlaşabilir. Özet geçen kadınlar terapi almaya gelen kadınlar var. Bunu biliyorlar. <gülüyor> Tekniği öğrettiler çünkü. Diğerleri bilmiyor. <gülüyor> Efendim, siz, siz olun kadın erkek ilişkilerinde her zaman son sözü söyleyen erkekler olun. Haklısın karıcığım deyin çıkışın içinden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en basit bu çünkü Kesinlikle. bunun dibini bu maktasın. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Ya orada şöyle demek lazım. Eğer kadın yine de buna sinirlenirse veya sinirleneceğini bilirseniz sen de kendine göre haklısın. Çünkü kendi örfadet, kültür, görüşlerin, beklentilerine göre elbet haklısın. O var hocam. Nedir? Tabii ki ben haklıyım. Tabii ki ben haklıyım. Tabii ki ben haklıyım. On da kurtulamazsınız. <gülüyor> Sen de kendine göre haklısın demekle kurtulamazsın. Çok konuşmamalı zaten. Haklı da olsa çok konuşmamalı, haksız da olsa. Sustuğunuzda kadın da genellikle belli bir süre sonra 150 kilometre hızda gidiyor olsa da duruyor. Doğru. Belli bir süre. Yani birkaç dakika sonra durur. Ama erkek bıdı bıdı, vır vır, dır dır ederse kadını hiç durduramazsınız. Buyurun, şöyle bir durum var. Benim izlenimlerim, bilmiyorum doğru Buyurun. mu? Buyurun. Erkek çok konuştukça çamura saplanıyor. Bravo. Şeye soruyor. Fenerbahat evet. Akkab. Kadının öyle bir durumu yok. Tamam. Kadın konuştukça açılıyor, açılıyor. Erke, açılıyor. Erkek mutlaka tosluyor. Hocam. Kesinlikle. Yani mesafe şartı önemli değil. O, o yüzden katılıyorum sana. Erkek çok konuşmayacak. Kesinlikle. Konuşursa kalkamıyor işin altına. Kesinlikle kaybeder. Ki zaten e, keşke konuşabilseler. Tabii. Asıl sorun buradan yaşanıyor. Tabii. Konuşamadıkları için büyük problemler yaşıyoruz kadın ve erkek aslında konuşabilmeyi becerseler. Tabii. Sorun kalmayacak. Aslında Türkiye'de dediğiniz gibi gerek ilişkiler gerek evliliklerde e, iletişim sorunları çözülse birçok sorun çözülüyor. Bunun da püf noktaları var. Yani kazanan kaybeden, rakip düşman ya da haklı haksız ya da suçlu susuz olaylarına girmemek lazım. Özellikle evliliklerde. Bravo. Yani Özellikle ben bu evliliklerde. Haklıyım, çünkü sen evlilikte çünkü evlilikte galibiyet yok. Bravo. Evlilikte galibiyet e bir, yok. Orta yolu bulmak e var. Bir gün seansta dedim ki, eğer bu kadın bu tartışmayı kazansa kimin karısı? Senin kanı. Bırak. Yine senin şanın şerefin dedim. Kime ne faydası Heh, var? Bayana da döndüm dedim ki, senin kocan... Tartışmayı kazansa kimin kocası? Senin kocan. O yüzden göğsünü gere gere benim kocam filan konuda haklı çıktı. Helal hoş olsun benim kocamdır. Sonuçta seçimlerde oy toplama gibi bu olay. O oy yine o aileye geliyor. <gülüyor> yani kazanan aile. Aynı o yüzden kimlerimize dikkat etmek lazım. Kazanan aile bir de çok önemli bir püf nokta söyleyeceğim. Gerek Çalışanlar arasında, gerek dostlar arasında, gerek sevgililer ve aileler arasında evliliklerde bir konuyu tartışıyorsanız karşılıklı tartışmayın. Paralel oturup tartışın. Aynı yöne bakın. Aynı yöne bakarsanız eğer çok ortam gerginse oturun ama yine aynı yöne bakın. Mesela denize bakın, ormana bakın, televizyona bakın. Yani aynı yolun yolcusuyuz. Aynı geminin yolcularıyız. İzlenimi vermek lazım. Bu önemli. Bu çok önemli. Aynen. Başka bir tüyo da kişiliğine saldırmamak lazım. Mesela bir gün çok kötü bir insan geldi, davranışları çok kötü. Ben ona ne haber şereflinin önde gideni dedim. Bakın onun vicdanındaki o şereflinin önde gideni bir sıfır öne geçmeye başladı. Halbuki o çok ağır ve kötü davranışlar yapıyordu. Eşi bana anlattı, kendisi anlattı. Çok karanlık işler yapıyordu ve eşi onu boşamak üzereydi. Ben ona dedim ki ne haber şereflinin önde gideni dedim. Hoş geldin, çay kahve ne içersin, ne ikram edeyim dediğinde sevgi, saygı, samimiyetle baktığımda o tam bir e, psikolojik tövbe edip e, hakikaten bir kendine söz verip 3 aylık bir karantiniye aldık onları terapi sürecinde. Kadın sonra karar verecek. Kesin boşamak üzereydi. Artık kadın erkeği boşamaktan vazgeçti. Boşanmaktan vazgeçtiler. Şu anda kendi kötü davranışlarını ve kötü söylemlerini, eşini ihmal edişlerini boşadılar. Böylelikle çocuk da o ailede intihar etmek üzere olan bir çocuk düşünseniz de 10 yaşında bir çocuk intihar etmeyi planlıyor. Niye? Mutsuz anne aile babası de, sürekli kavga mutsuz ediyor. Aile, mutsuz ailede. Mutsuz ailede ve daha da kötüsü hadi bırak uşaklarda onu düşünüyorsun tamam. hocam. İleride koca bir birey olduğunda Kesinlikle. bilincinin altında yer eden o anne ve baba modeli tamam. kendi hayatına sirayet edecek. Eğer kızsa annesi gibi, erkekse babası gibi davranacak Yani baba anneye nasıl davranıyorsa o da kalsına öyle davranacak. Ya da işte kızsa anne babaya tamam. nasıl davranıyorsa onunla nasılsa muhabbeti o da oradan gördüğünü yapacak. O yüzden tamam. hani armut dibine düşer boşuna söylenmiş bir bravo, şey değil yani bravo. anne ve babalar için geçerli bir şey. Var. Çok önemli başka bir tüyo vereyim bilmiyorum gündemimize devam edeceğiz ama genellikle bizler erkek olarak olalım, kadın olarak olalım, anne baba olarak olalım... Rollerimizi oynayamadığımız sürece bizim çocuklarımız, baba böyle bir şeyse ben olmuyorum deyip yıllarca evlenmeyen insanlar var. Kadın böyleyse ben kadın olmayı reddediyorum deyip cinsel tercihlerini farklı yöne kıran insanlar var. O yüzden e, muhtar mısınız rolünüzü oynayın. Aza mısınız rolünüzü oynayın. Belediye başkanı mısınız rolünüzü ve görevinizi yapın. Baba mısınız baba gibi baba olun. Kadın mısınız? Kadın gibi kadın olun. O yüzden gelecek nesillerin rollerini, reddetmelerini engellemek ve iyi bir sayfa, beyaz sayfa açmak istiyorsak herkes rolünü, e, nezaket kuralları, diplomatik, psikolojik ve hukuki, dini inançlarımız, örf adetlerimize göre güzelce oynamalı, defile, prezentasyon, sunum hepimize açık bütün gözler bizi izliyor. Özellikle gençler bizi izliyor şu anda. Magazinde neler oluyor, ne yapılıyor, kim nasıl yanlış davranıştan dönüyor diye. Doğru davrandıysa yine rol model Doğru. alırlar. Doğru. Yanlış davranıp medenice ve efendice ve samimice U dönüşü yaparsak demek ki Tayyar Bey veya Ekrem Bey hata yaptı. Ama hatasını da şöyle düzeltti deyip birbirlerimize... Fırsat ve hoşgörüyle yaklaşacağız. Ee, arkadan gelenlere de bunu göstereceğiz. Bakın ben bir zamanlar işte sigara bağımlısıydım ama şöyle kurtuldum. Bu da bir başarı öyküsü. Çünkü sonuçta çocuklarımız sürekli düz yolda gitmeyebiliyorlar. Zaman zaman ara sokaklara, karanlık kişilere veya karanlık sokaklara birçok insanımız saplanabiliyor. Ama aydınlık, güzel, ışıltılı, parıltılı psikolojik olarak sağlıklı insanlara her zaman yönelmek mümkün neye bakarsanız onu görürsünüz ha bir istediğiniz kadar ünlü bir kişi olsun bir takım hatalar yapabilir ama sırf Algınızı, projektörlerinizi ona yöneltirseniz onu linç etmek, katletmek, sıfırlamak mümkün. Ama o insanın güzel bir hayat hikayesini bütününe bakarsak o kişiyi topluma kazandırdığımız gibi o olaydan da birçok ders çıkarabiliriz. Eyvallah. İşte yani niye hoca oluyorlar? Bundan dolayı oluyorlar. Hadi şimdi gelin bir de hocamın olduğu pencereden bakmaya çalışalım. Bunlar süreç isteyen şeyler. Ama yine söylüyoruz eğer insan olmayı becerirseniz. Sıkıntı kalmayacak. İşin temeli orada. Yani neden ben varım ve ben yalnız yaşayabilir miyim? Hayır. Cenab-ı Allah birlikte yaşamam için karşı cins birini vermiş hayatıma. Demek ki uyumlu olacağız ve birbirimize anlayış göstereceğiz. saygı elden bırakmazsanız sıkıntı yok. Efendim bizim sektörde sıkıntılar var. Nasıl sektörde sıkıntılar var? Dizi sektöründe maliyetler çok yüksek, şartlar çok ağır. Bunu defalarca anlattık. Hatta televizyonumuzun genel müdürü Anılcan Tanrıyar zaman zaman uçankuş.com'da bunu çok kaleme aldı. Televizyon sektörü ağır batakta aman yani Mart sonrasında birçok dizide feryat figan kopabilir diye bir feryat figan haberi. Savaşçı dizisinin setinden geldi bugün. Eskişehir'de çekiliyor biliyorsunuz set çalışanları ve oyuncular bugün adeta kazan kaldırdılar. Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Leventoğlu ve Yıldız Çağrı Atik Soyun paylaştığı aksiyon ve askeri türdeki dizi seti de bugün isyan vardı. Dizinin Eskişehir'deki setinde görevli bazı oyuncular ve çalışanlar ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle sosyal medyadan yapım şirketine adeta bir Gönderme yaptılar. Gönderme değil aslında açık isyan gibi. Şöyle ki 3 sezondur severek devam ettiğimiz, çalışma şartlarında var olan tüm zorluklara ve evlerimizden uzak olmamıza rağmen işimizi sizlerin de gözleri önünde sahiplenerek duraksatmadığımız bir projede son gelinen noktada oldukça mutsuz ve kaygılıyız. Bundan önce verilen sözlerin tutulmamasından dolayı biz oyuncular son çağrı olarak Tarafınıza talebimizi yazılı şekilde iletmeyi uygun görmüş bulunmaktayız. Aşağıda isimleri bulunan Savaşçı dizisi oyuncuları olarak sözleşme gereğince hak etmiş olduğumuz bölüm ücretlerimizin en kısa süre içinde tamamının tarafımıza aktarılmasını talep ediyoruz. Bu şartlar sağlanana kadar sete çıkmayacağımızı, sözleşme şartları yerine getirildikten sonra çalışmaya devam edeceğimizi bildirir. Bunun aksi durumunda da hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğimizi tarafınıza bildiririz diyorlar. Kimler? Doğan Bayraktar, Uğur Biçer, Nazım Diper, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık, Burç Kümbetlioğlu, Sarp Leventoğlu, Berk Oktay, Ersin Olgaç, Alp Öyken, Murat Serezli, Bahadır, Vatanoğlu imzası taşıyor. Bu bildiri bunu... Ee, Yapım şirketine gönderdiler. Aynı zamanda da yapım şirketine gönderdikleri bu metni sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Şimdi çalışmalarının karşılığında haklarını alamamış olmalarında yanlarındayım. Ama bu deklarasyonu sosyal medyada paylaşmış olmalarında şer koyarım. Çünkü burada bir e, ticari bir iş var. Siz bu yapım şirketiyle bir sözleşme yaptınız. Biz sizin sözleşme şartlarınızı bilmiyoruz. Ne kadar aldığınızı da bilmiyoruz. Hangi şartlar altında, hangi zamanlarda size ödeme yapılacağını bilmiyoruz. Sizler bu şartlarda mutabık kaldığınız için bu dizinin oyuncusu veya çalışanı olarak settesiniz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ve diyelim ki gelinen süreç içinde yapım şirketinin kendi özel sebepleri olabilir, ticaretinden olabilir... İşte kanalla arasındaki e, ödeme ve plan programdan kaynaklı olabilir. Bu da size yansıyan sıkıntı olabilir. Bunda da eyvallah bir sıkıntı yok. Niye paranızı talep ettiniz ya da bunu e, almak için niye böyle bir tavır koyduğunuzda değilim. Sakın yanlış anlamasın beni hiç kimse. Ben konulan bu tavrın kamuoyuna aktarılmasında sıkıntı görüyorum. Bu şeye benziyor. Hani iki kişi arasındaki mesajlaşmanın Kamuya açılması nasıl suçsa bence bu da bir suç. Çünkü biz sizin yapım şirketiyle olan sıkıntınızı bilmiyoruz. Siz zaten bunu yapım şirketinin yönetimine diye imzalamışsınız. Ve bunu onlara göndermişsiniz. Ama bunu sosyal medyada genele çıkartmak çok yakışır alır bir tavır değil. Yanlış mıyım hocam? Yani tüm hukuki süreçler bittikten sonra yapılmalı. Bence uyarıları yapmışlar. Sosyal medyada paylaşmak yerine hukuki süreçte ortak bir avukatla bizim dizi keyfimizi onların oyunculuk keyfini bozmayacak şekilde motivasyonu düşünen Bu biri, şöyle bir var hocam. Şimdi seyirci hani içi seni yakar dışı beni yakar durumu var ya seyirci içeriği bilmez. Bilmez doğru. Seyirci akşam işten gelen Evde oturan dümdüz işlerini bitirince bir keyif yapmak için elini kumandayla açar. Açmış. Ve takılır, hikayeyi beğenir, oyuncularını beğenir ve seyreder. Geçmiş dönemlerde bunun acı faturasını çeken diziler var. Mesela Paramparça dizisi, Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay arasında baş gösteren özel bir tartışma. Ne zaman kamuoyunda, gazetelerde, televizyonlarda konuşulmaya başladı? Dizinin de yayından kalkmasına sebep oldu. Ya çünkü seyirci dedi ki, bunun tadı kaçtı. Yani aslında e, ne derler? E, gizliliği kaktı, şeyi bitti, büyüsü bitti. Büyüsü. Bitti. Şimdi bir asker dizisi, yani e, bir sağ duyusu olan bir dizi, tamam. heyecanla seyrediyoruz. Kahramanlık öyküleri, yani, öyküler anlatılıyor burada, tamam. hikayeler anlatılıyor. Tabii ki içini bakayım ne söylüyorum. Şartlar zor. Yani biz biliyoruz bu şartların zor olduğunu. Bu hafta başında sevgili Oktay Kaynarca'yı ziyarete gittim çarşamba sabahı. Yemin ediyorum size çok piş bir adam gördüm. Daha bu adam 55'inde 54'ünde Oktay nedir bu halin dedim. Usta 4 gün 18 saate yakın çalışıyoruz. Ya. Yani şimdi bu bir insanın normal gösterebileceği bir çalışma şekli. Kaldırabileceği bir durum. Eyvallah. Ona göre de ekonomileri evet. var ama dediğim gibi insanda bedende yarattığı tarifatlar var. Biz biliyoruz insanların normal ayazı var, yağmuru var, açlığı var. Gittikleri her yer beş yıldızı değil ki öyle lüks ortamlarda değil. Karavanlarda, soba başlarında ısınıyorlar yeri geldikleri zaman. Niye? Biz iki saat, iki buçuk saat keyifle bir şey seyredelim diye. Kesinlikle. Şimdi bütün bunlara varız. Ve ben de Ekrem Hoca'dan alacaklıyım. Tamam. Şimdi bunu Ekrem Hoca ile çözmeliyim. Tabii, Eğer bunu bu tarafa aktarırsam seyircim, İkimizin arasındaki problemi bilip bir de o problemden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğimiz dediğinde seyirci diyecek ya ha bunlar bu diziyi bitirebilirler. Bu dizinin devamı yok. Ben kendime başka bir ya, eğlence bulayım. E şimdi kardeşim yarın öbür gün barıştınız dizi devam ediyor ne olacak? Ambiyansı kaçtı işte. Bitti. Bütün büyüsü bitti. Tamam. Yani o yüzden e, çok iyi düşünmek lazım gaza gelmemek lazım. Ortak bir avukat tutabilirler, o bizim bilmeyeceğimiz şekilde takip edebilirdi. Hocam daha yaptırıcı olurdu, böyle inatlaşmaya dönüşecek, güç savaşına gidecek. Az önce dediğim gibi haklı haksız olayına gidecek. Herkes birbirlerinin güzel yönlerini değil de sadece ve sadece 1'e 10 katarak eksiklerini vurgulayacaklar. E Zaten akşamları bir televizyon zevkimiz var, affedersin. İçini temiz tutmak lazım. E şimdi dediğim gibi seyirci kaçacak. Yani kendi kendilerinin hani argota, kendi kendilerinin ayaklarına sıkıyorlar. Bravo. Ya Bravo. bırakın. Bunu gidin yapımcınızla ya bunun şeyi var. Avukatlarınız protesto Tabii. gönderebilirler. Tabii. Ya da siz gidip derdiniz. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Ekrem Hoca Tabii. galiba ekonomik bir sıkıntın var. Bak, en ulvis budur. Tabii. Abi biz artık 5 lira almayalım. Sen bize 3,5 lira ver. Bu, krizi, bu krizden hep beraber çalışıyor. Feragatlı, karşılıklı e feragatlı. Kardeşim, hiçbiriniz kıl kopartmıyorsunuz tamam, kendinizden. Tamam. Aldığınız rakamlar da öyle böyle değil. Hakikaten değil. Helali hoş olsun. Hakkınızdır, yine söylüyorum. Tamam. Çalışma şartlarınızdan kaynaklı. Ama sadece bu 10 tane oyuncunun ve set çalışanının problemi değil ki. Yani bunun problemleri ışıkçısı var, sesçisi var. Yemekçisi var, kostümcüsü var, makyözü var, şoförü var, dekorcusu var. E bunların anaları, babaları, çocukları var, bunların kiraları var, elektrikleri var, suları var. Anladınız mı? Bir şeyden vazgeçmek, sadece ya kendi hakkınızdan vazgeçmek değil ki. Aynı zamanda onları da düşünerek hareket edeceksiniz. Bu bir süreçtir, belki geçer. O zaman diyeceksiniz ki biraz daha ya, sezon sonuna geliyoruz zaten. Şurada ne kaldı? 7-8 hafta kaldı. Yani en fazla bilemediğimiz 10 hafta kaldı. Ha gidersin dersin ki abicim alacaklarım baki. Zaten sözleşme var önümde ama ben yeni sezonda yok. Tamam. Bitti. Ve deneyeceğim. Güzel bir e, kapanış oldu. Ama projeyi de arkasından uçuruma itme yani. Kesinlikle. Itme yani. En çok beğenilen projelerden birisi. Yani bunu bir 40 yıllık, 50 yıllık ve bu ee, diziyi izleyen gençlerin de önlerinde bir e, 3-5 nesil var. O yüzden biliyorsunuz e, bütün sanatçılarımızı Cüneyt Erkan gibi hayırla yad ediyoruz. O filmler hep bize kahramanlık duyguları verdi. İşte Kemal Sunal'dan Mizah'ı öğrendik. Zeki Metin'den Eğlence'yi öğrendik. Biliyorsunuz Zeki Metin dizilerinden veya filmlerinden. Ama onların hiçbir şekilde bu tür olaylarının duymadık. Ve sosyal medyayla hak arama çok e, sağlıklı bir arama yolu değil. Çoğunlukla hüsranla neticeleniyor. O yüzden, muhatap orası değil. Bravo. Muhatap biz muhatap orası değil. Muhatap orası. Biz zaten görevimizi yapıyoruz. Ya ben o siteden görüntüleri göreyim. O adamların işte setten bir iki kare görüntülerine bakayım. Çünkü içinde başka bir şey var. Şimdi mesela bunu yayınlayan kanal var. Kanalla yapımcı arasında bir ticaret var. Tabii. ...bunu yapan yapımcıyla oyuncular arasında bir ticaret var. Tamam. Yani bu sadece Ekrem ve Tayyar'ın meselesi değil, değil ki. Yani, değil. İşte orda, oradaki dengeyi kurarken bence... Bir de, ...bir de dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı hocam... ...bunu direkt olarak e, yapımcıya iletebilirsin. Ama Kesinlikle bunu kamuoyuyla değil. paylaştığın zaman... ...o zaman başka bir çerçeveden bakmak lazım. Başka bir art varız. niyet aramak lazım. Art ben, niyet de değil bence. Ben şey, bütün oyuncular ayaklanmış değil... Demek ki orada aç açıkta değil Ama de. şey var, işte Berk Oktay var, Sarp Leventoğlu var, Murat Serezi var. Bunlar başrol oyuncuları. Yani bunlar dizinin iyi oyuncuları. O yüzden belli ki bir şey var. Eyvallah, bunda da bir sıkıntı yok dediğim gibi. İnşallah sonu hayırlı olsun ama doğru bir seçim yapmamışlar. Bugün çok daha çok seçimlerden bahsediyoruz ya. Belki, bu yanlış seçim. Belki bu tehditle veya sosyal medyamda arayarak birkaç... Ee, rolünüzü veya bölümünüzü alabilirsiniz ama uzun vadede e, bir sonraki yönetmen veya yapımcı veya televizyon size karşı güvensiz ve kaygıyla yaklaşacaktır. Bunlar bizi yarı yolda bırakabilir, endişesi verecektir. O yüzden kariyerlerinize dikkat edin. Bir de 81 milyon halkımıza size verdiği o değeri ve değer vermesiyle aldığınız maaşların Hakkını verin lütfen. Hakkınızı da kapalı kapıları ardında hukuk önünde avukatlarınızla e, yapın ki bizim de psikolojimiz bozulmasın. mücadelelerinde sonuna kadar arkada. Kesinlikle. Zaten yok orada. Sadece diyelim ki bunun ortaya konusu Biz zaten ya. söyledik. Helal hoş Tabii. olsun. Alsınlar bunun yani. ortaya konusu şekli yanlış. Kesinlikle. O yüzden karşılıklı feragat ve hoşgörüyle güzel sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Evet. Efendim dün programda konuşmuştuk. Hatta dedim ya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 Menejat yasak koymak gibi bir hadsizliği nereden kendinde buluyor? Olur mu böyle şey diye? Meğerse işin aslı başkaymış. Sen ay kendi anlatsın bir dinleyelim. Birbirinizle olduğunuz bir marka. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Falan ben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 bağlantıyı benim hayatımla da doğru orantılı olarak kullanmaya çalışıyoruz. Yaşadığım şeyler, atlattığım zorluklar. E, bu senede kalıpları kır dedik. Gerçekten artık hani kimin ne dediğinin, ne düşündüğünün önemli olmadığı, kalıplaşmış düşüncelerden uzak bir şekilde sadece kendimizi gerçekleştirmek için e, var olduğumuz bir yolda yürüyoruz. Bunları söyleyebilmek tabii ki genç bir kadın olarak benim için de çok önemli. E, e, benim yolumdan gelenler için de böyle bir şey savunuyor olmak çok çok kıymetli.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 X takımı tutuyorum. Helal olsun renklerine pembe beyaz bayılıyorum. Tabii. Ne kaybım olabilir? Bu bir kazançtı. Karşı? Bu bir kazançtı. Hay diyorlar yani sen her takımın sanatçısısın. İyi de kardeşim. Eyvallah tabii beni oradan da seven var ama iyi de ama ben siyahı seviyorum. Tamam.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 Sanatçılarımızı bırakırsanız, Serana için söylemiyorum ama birçok sanatçıyı bırakırsanız onlar her konuda ahkam kesmeyi çok seviyorlar. Ve eline yüzüne bulaştıran da çok. Serana Allah'tan akıllı bir kız. Çok da iyi yönetiyor kendi tamam. markasını. Tamam. Ee, bazı şeyler evet diyebilirim ama bu medyadan kaçış konusu biraz sıkıntılı bir iş. Yani aslında onların derdine merham olabilecek ya da onları en iyi toplumla buluşturacak mecra medya. Ve bunu bedava. Yapayım. Ve bunu doğru kullanırlarsa da de Güzel bir ilişki bu. Aslında burada bir püf nokta var. Sanatçılar e, kameramanlardan, medyadan kaçarken şu soruyu sormalı. En kötü ne olur? Bana ne sorar mı? Sorabilecekler. Beni... Sor, sorayım ha. ne fark eder? Ceva, cevap vermeme hakkın gibi bir hakka Bravo. sahipsin. Bravo. Hakkımız var bir. İkincisi hazır sormuşken hazır kameraman... Söylemek istediğim bir şey var. Sus ver söylersin. götürsünler. Yazılıklar dünya yasaya ver coşkuyu. Ya. <gülüyor> Efendim Can Yaman'a...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 Sosyal medya. Hocam bunu, bu, bu, bu burada seni de fikre yormuyor. Bu <gülüyor> güzel bir artık biz de yemiyoruz ama işte kadın güzel, adam da hani gündemdeki falan diye böyle bir muhabbetimiz var. Metin Ara Adriana Lima ilişkisi. Hakikaten şey, ya bizim memleketimizde bile Ayşe ile Ali'nin hikayesi bile bu kadar şeyini sürmüyor. Bu birazcık böyle şey, uluslararası bir medya piyarı durumunda. çalışması demişti. diyorsunuz. Aramızda sorunlar var. Ama işte toparlamaya çalışıyoruz falan bunlar böyle şey yuvarlak cümleler. Net değil cümleler Net ya. değil tabi. Net olmayan cümleler. E, biri bitti diyor, diğeri e, bu şekilde. Hayır, Belki daha çok ilgi çekerek e, dikkatleri üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. Hocam bir paylaşım yapıyorsun, beni kullanıyor diyorsun. Bir paylaşımda tabii. beni kullanıyor diyorsun. İkinci paylaşımında ayrılık yok ama ilişkimizde pürüzler var diyorsun. Toplamaya çalışıyoruz diyorsun.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 Hayır. O yüzden ilişkinin güzel günlerini bizim göz zevkimizi bozacak şekilde lütfen e, algı oyunları yapmayı <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet, size bir Merve Boğulur röportajı seyrettireyim. Ailesiyle beraber bir gece gezmesinde daha sonra da tabii doğal olarak akşam gezmesi olunca kameralar var. Bir Merve Boğulur röportajımız var dinleyelim sonra devam edeceğiz. Çok soğuk değil mi ya? Evet biraz soğuk. Aynen. Ailecek kahve içmeye mi geldiniz? Evet ailecek şey... ...kahve içmeye geldik. Hatta beyefendiyi de gördük sana tamam. mı? Akılamadınız mı ya? Amor. Meşhur modacı. <gülüyor> Arkadaşım. Bu kadar e, güzel giyinmenizi Beyefendiye mi gördünüz? Teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. Her hep, her hep güzel giyinir. Senin sayende değil. Teşekkür ederim. Biz, biz bir an heyecanlandık dedik evet. Merve Hanım artık hayatında biri var. <gülüyor> Ya yani nasip kısmet bu işler, ee, Allah ne yazdıysa o. <gülüyor> Şu anki durum için bunu söylüyorsunuz, değil mi? Yani öyle diyorum genel. Bence üşüdük ya. Yani. <gülüyor> Hayır olsun o zaman diyelim efendim. Nasıl? Arkadaşım ya hep çekiyorsunuz <gülüyor> zaten. Beni, evet. Ya Aziz şimdi nasıl kısmetlediniz ya de şimdi için. Tabii i̇şte ki. Cevap dedim ki şu anki genel olarak. Çekiyor, ha, genel, genel olarak söyledim. Sizlerle konuşuyorum, sizler nasıl hissettiniz? <gülüyor> İyiyim, vallahi ne yapayım işte. Film izliyorum, kitap okuyorum bol bol. Ee, şimdi yeni bir iş var inşallah. Dijital mi yoksa dizi film? Şey i̇ş, söylemeyeyim. çok erken söylemedim. Bu sıralar dijitale rağbet var. Yani evet. öyle bir proje var mı geldi mi önümde? Evet geldi. Ee, ama yani şu an olan şeyle ilgili bir şey söylemeyeyim. Bakalım. Zaman evet. gösterecek. Gizilerden e, bahsedince e, içimdeki fırtınadan bir alacağınız vardı. Evet. Bununla ilgili mahkeme verdiniz. Bu sonuçlandı mı? Nedir durumu şu anda? Yok, sonuçlanmadı. Bekliyoruz. Bakalım. O daha hayırlısı kısmet. <gülüyor> Her şey e, hayırlısı kısmet. Dava devam ediyor yoksa üst mahkemeye mi başvuruyoruz? Devam ediyor. Sürecini çok takip etmiyorum. Arada soruyorum ama devam ediyor şu anda. Onun içinde bir ruj markanız vardır, kozmetik nasıl gidiyor çalışmalar bilmiyorum." Güzel, yolunda her şey." <gülüyor> yatırımlar gayrimenkule mi yoksa?" <gülüyor> o yatırımlar mı var? Bunlar konuşulacak mı? şeyler değil." Teşekkür ederim. efendim." Rica ben ederim." Hazırladım. Sağ olun." Haydi çok güzel görüşürüz. Ne güzel söyledi hocam? Bunlar burada konuşulacak şeyler değil. Evet. Demek ki geldiğimiz konu. Soru gelebilir. gelebilir. Ama sizin de bu soruya bir cevabınız var. Cevabı evet. güzel işte. Bunlar burada konuşulacak mevzular değil. Bir soruya bakmak lazım. Bir soruya bakmak lazım. İrade elimizde. Panik yok. Gazeteci meraklıdır yok. soracak. Elbette yani soru hiç bir cevap, yok. Gazeteci bir cevap arıyor. Önemli olan da aslında burada muhatabına soruyu sormak. Kesinlikle. Muhatabının mutlaka bir cevabı ver. Eğer Bravo. istiyorsa o konunun konuşulmasını. Hı. Zaten bir torba laf edecektir. Tamam. Ama sonuçta ama hakkında var mı? Var. var. İşte benim dediğim gibi yasak koymana gerek yok. Kadın dedi ki bu konu burada konuşulacak bir konu değil. Tabii. Bitti. Tamam. Konuşulacak konu olsa bile şu anda konuşacak halde değilim. Veya bir sonraki zamanda ele alabiliriz gibi. Bu evliliklerde de geçerli mi? Geçerli. Mesela adam akşamleyin geldi yorgun argın oturdu tamam. ama kadın da günden bir şey anlatmak tamam. istiyor. Adam eşine şunu diyebilir miyim? Ya şimdi bu konuyu dinlemek istemiyorum. Tabii. Şöyle diyebilir daha estetik bir şekilde. Bunu daha enerjik ve sinerjik olduğum zaman da dinlemek isterim. Mutlaka güzel şeyler ha, yani dinleyecek, dinleyecek yani. Tabii dinleyecek. Ha, yani kaçışı, yani. Yok. kaçışı yok onun. Ya. Kaçışı yok onun. <gülüyor> ama, ama, hey ya. <gülüyor> ama şeyde magazin haberlerinde veya kameramanlarında böyle bir kaçış var. Çünkü karımız, eşimiz bizim... Çok şeyimiz, hemen hemen her şeyimiz. Ya tabii ki çocukların da yeri ayrı, arkadaşların da yeri ayrı. O yüzden ona bir jest ve torpil geçmek lazım. Ama şu var, genellikle dinlemediğinde şöyle bir teknik arıza var. Yani beni istemiyor, bana değer İtiş. vermiyor, beni itiyor, Reddetme. beni reddediliş var. Hı. Halbuki aslında gerçek değil bu. O yüzden beni değil, Yorgunluğundan dolayı bu konuyu konuşmak istemiyor. O yüzden konuyla kendisini aynı teraziye koyuyor. Ama evdeki de o konuyu kaybediyor. konuşmak için onun gelmesini bekliyor. Gündüzden yazsın. Ama adam işte yani işteyken bu konuyu birebir böyle face buna to da face. da formül var. Bu böyle face to face konuşulacak bir mevzu. Anlatacak Tabii ona ki. Bunu da formül var ama. Mesela? erkekler enerjilerinin yüzde yirmisini saklasınlar. Zulo'ya koysunlar. Evde bir mecburiyet çünkü. Ya akşam didikleyecek, <gülüyor> ya zoru ya ilgi bekleyecek. O yüzden lütfen e, gerek erkek sevgili olun, gerek e, koca olun. E, eşiniz ve sevgiliniz için eğer sevgiliniz varsa sevgiliniz, eşiniz varsa eşiniz ve çocuklarınız için sabah çıkmadan enerjinizin yüzde yirmisini kendinize ve eşinize ve çocuklarınızı ayırın. Peşin evet. olarak yani. Efendim Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'e jest yapmaya hazırlanıyor. Sebebi de şu Hande Erçel'i yalnız bırakmak istemiyor. Biliyorsunuz annesini kaybetmişti Hande. Bir sıkıntılı bir süreçten geçti. Ee, babasının yanına giderek ailesinin yanında olduğunu göstermişti Murat Dalkılıç'ta cenazede. Şimdi e, Hande Erçel'in oturduğu semtten ev arıyor ona yakın olabilmek için hem daha sık görüşsünler diye çünkü sanıyorum herhalde henüz aynı evi paylaşmak gibi bir niyetleri yok ama daha yakın olsun diye Hande Erçel'in oturduğu yerde kendisine bir ev arıyor oraya taşınma kararı almış güzel bir hamle değil mi Jest sevgiliye evet kesinlikle sevgiliye yani insanlar pişman olmayacakları ayrılmaları durumunda ilişkinin kötüye gitmeleri durumunda veya e, bütün varlığını e, zora sokmayacak şekilde e, arabalar alınabilir, evler alınabilir. Herkes kendi durumuna göre ikram, izzet ve hediye yapabilir. Tamam şimdi cest yapmak için yakınından ev alıyor. O da ki tam karşısındaki evde buldu. Üç ay sonra da ayrıldılar. Her gün görmek için can attığı kadını bu sefer görmemek için. Görmemek için köşe kapmıyor. Yani bence aslında yani jest olarak belki hoş olabilir ama bu tip hamlelere hiç gerek yok. Tamam. Dediğim gibi çünkü eğer bir hamle yapılacaksa yani bu jest bir jestse bu ancak ne olur? Aynı çatı altında yaşamaya karar verirsin. Ortak bir mekan belirlersiniz. Orada yaşarsınız tamam. eyvallah ama... E, o anki duygu ve heyecanla yapılan bu hamle yarın öbür gün kabusa dönüşebilir. Tabii ki. Bu da sıkıntı da çıkartır. Ve i̇yi karar vermek lazım. Yani en kötü ayrılırsak ne olur? Ee, en iyi devam edersek ne olur? Çok iyi hesaplamak lazım. Zaten bu tip durumlarda aşk zirvedeyken bu tür hatalar veya bu tür hediyeler alınmaz. Çünkü mantık ayağa ayakları yere bastığı anda bu evlenmeye veya büyük hediyeler almaya karar verebilirsiniz. Çünkü aşk zirvedeyken mantık devre dışıdır. Out'tur yani. Mantık diye akıl mantık işleri hiçbiri. Akıl mantığa sığacak hareketler Hadi yoktur yürü. yani. O yüzden Hadi. çok iyi ölçüp pişmek lazım. Efendim Ekrem Çulfa'ya teşekkür ediyorum. Pazartesi günü saatleriniz 17-15'i gösterdiğinde Allah sağlık saat verirse yine Uçan Kuş TV ekranlarında birlikte olacağız. Dediğim gibi pazar günü hepimiz sandıkta olacağız. Vatandaşlık görevini yerine getireceğiz. Biraz önce seçim yasaklarıyla ilgili zaten size okumuştum. Yine arzu ederseniz uçankuş.com'dan seçim yasaklarıyla ilgili yayınladığımız haberimizi okuyarak bir kez daha gözden geçirmiş olursunuz. Devletimiz, milletimiz için İnşallah hayırlısı olur. Pazartesi günü görüşelim. Kendinize, çevrenize, ailenize iyi bakın.